Vurgunum, yorgunum, kırgınım inan yar Al götür ne olur beni bu diyardan Bir çıkması içinde kalmışım inan yar Al götür ne olur beni bu diyardan bu şehir, bu sokak, bu cadde, bu yollar, maneviyat ve ahlak kalmadı inan yar. Al götür, çekmiyor, kahrımı bu diyar. Al götür, al götür, al götür beni yar. Al götür, al götür, al götür beni yar. Al götür, al götür, götür, götür, götür çekilmez bu diyar. Al götür, al götür beni yar Al götür, al götür Çekemez bu diyar Gecesi günahkar, gündüzü isyanlar Şekilden şekile giriyor insanlar Şükür yok, secde yok, küfürde lisanlar Al götür sevgili beni bu diyardan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 Al götür, al götür beni yar Al götür, al götür Çekemez bu diyar